Şimdiye kadar motora bir ibre taktık ve bir program yazdık. Robotu dönüş sensörü 100 ila 200 derece arasındaysa tiz bir ses ve geri kalan her yerde pes bir ses çıkartacak şekilde programladık. Şimdi üzerinde birkaç değişiklik yaparak robotumuzu bir bozuk para dedektörüne dönüştürelim. Buraya plastikten sert bir kol yerleştirelim. Sabit bir kol olsun bu kolun bitişiğine bir bozuk para koyarsak, bu paraya a diyelim, motoru döndürdüğümüzde ibre, a parasına çarpacaktır. İbrenin paraya çarpana dek süpürdüğü açı, x derece olsun. Hatırlayın, motorun içinde bir dönüş sensörü vardı. İşte sensörün bu konumda gösterdiği değer, x derece. Ve yine diyelim ki, a parası için bu x değeri, 91 derece olsun. Kendimizi robotun yerine koyalım. Parayı görmüyoruz bile. Gördüğümüz tek şey bu sayı. Yani robot için bu 91 derece değeri bir şekilde a parasını temsil ediyor. Buraya daha küçük bir para yerleştirirsek ibre daha da büyük bir açıyı süpürür. Mesela sensör 98 derecelik bir açı ölçer. İşte o zaman robot der ki o Açı 98 derece olduğuna göre demek ki buradaki şey A parası değil. Buradaki sorun, A parasını temsil edecek çok dar bir aralık belirlemek. Çünkü uygulamada 91 derece gibi tek bir ölçü elde etmek güç. Ölçümde küçük farklılıklar olacaktır. Açı 91 derecede çıkabilir, 92 veya 93 derecede. Kurduğumuz sisteme göre bu aralığı ne olması gerektiğini tespit etmemiz gerek. Bu küçük aralığa kabul aralığı diyelim. Ve bu aralığın dışındaki her yer, red bölgesi olsun. Bu yöntemin işe yaraması için, program üzerinde üç değişiklik yapmamız gerekecek. İlk olarak, önceki gibi gerçek zamanlı bir ton üretmemize gerek yok artık. Kullanıcının parayı yerleştirmesini ve motoru döndürmesini bekleyeceğiz. Ardından, kullanıcı turuncu giriş düğmesine basacak. Bunun için, sonsuz döngümüzün içine bir bekle bloğu eklememiz lazım. Böylece program, ses çıkartmak için kullanıcının düğmeye basmasını bekleyecek ve kullanıcı turuncu butona basınca ya kabul ya da red sesi çıkacak. Yani bu kez bir ton üretmeyeceğiz. Evet veya hayır gibi anlamlı kelimeler içeren bir ses dosyası kullanacağız. Üçüncü aşama olarak da, ki buradaki asıl mühendislik problemi bu, sistemimizin aralığını tespit edeceğiz. Buraya 0 demiştik, mesela 5 kuruşluk bir madeni para için aralığın ne olması gerektiğini deneme-yanılma yoluyla bulacağız. Aralık bloğundaki değerleri de oradan elde ettiğimiz bulgulara göre değiştireceğiz. Eğer bu 3 şeyi doğru yaparsak, çalışan bir madeni para dedektörü elde etmemiz lazım.